İçinde mutlak değerler olan bu denklem verilmiş ve bizden x'in değerini bulmamız isteniyor. Çok güzel. 4 çarpı x artı 10'un mutlak değeri artı 4 eşittir. 6 çarpı x artı 10'un mutlak değeri artı 10. İlk bakışta yine biraz karmaşık görünüyor olabilir ama aslında gerçekten çok kolay. Önce bu mutlak değer ifadesini çözelim ve oradan devam edelim. Bu mutlak değer ifadesini vurgulayacak şekilde denklemi tekrar yazalım. Denklemimiz 4 çarpı x artı 10'un mutlak değeri artı 4 eşittir 6 çarpı x artı 10'un mutlak değeri yine artı 10. Sağ taraftaki mutlak değer x artı 10'lardan kurtulmak istiyorum. Sağ tarafta 6 tane x artı 10 var. Mutlak değer x artı 10 var. Ne yapabiliriz? Eşitliğin sağ tarafından 6 çarpı x artı 10'un mutlak değerini çıkarabilirim. Ama bunu daha önce de pek çok kez gördük. Eşitliğin bozulmaması için sağ taraftan çıkardığım değeri sol taraftan da çıkarmalıyım. Sağ taraftan 6 çarpı x artı 10'un mutlak değerini çıkardık. Aynı şekilde sol taraftan da 6 çarpı x artı 10'un mutlak değerine çıkarıyoruz. Denklemdeki sabit sayılardan da kurtulmak istiyoruz. Denklemin sol tarafındaki 4'ten kurtulabilmek için eşitliğin sol tarafından 4 çıkaralım. Ve tabi eşitliğin bozulmaması için eşitliğin sağ tarafından da 4 çıkarmalıyız. Şimdi işlemleri yapalım, bakalım neye ulaşacağız. Eşitliğin sol tarafında bir şeyden bir şeyden 4 tane var, sonra yine bu aynı şeyden 6 tane çıkarıyoruz. Demek ki elimizde eksi iki tane bir şey kalıyor. Eksi iki tane, x artı onun mutlak değeri. Eğer bu biraz karışık geldiyse, karmaşık duyulduysa şöyle düşünelim. Dört tane elmanız var. Dört tane elmanız var ve altı tane elma çıkarıyorsunuz. Sonuç eksi iki elma olur. Yani birilerine iki elma borçlu olursunuz. Aynı şekilde bu ifadeden x artı onun mutlak değeri ifadesinden dört tane var. Ve 6 tane bu ifadeyi 4 ifadeden çıkarıyorsunuz. Sonuçta eksi 2 tane bu ifadeden kalıyor. Eksi 2 tane x artı 10'un mutlak değeri kalıyor. Eşitliğin sağ tarafından eksi 6 çarpı x artı 10 çıkarmamızın mantığı bunların sadeleşmesiydi. Bu ifadeler sadeleştiler. 10 eksi 4 eşittir 6. Eşitliğin sağ tarafında sadece 6 kaldı. Şimdi x artı 10'un mutlak değerini bulabiliriz. Buradaki eksi 2'lerden kurtulalım önce. Bunu yapmak için eşitliğin her iki tarafını da eksi 2'ye bölelim. Dikkat ettiyseniz şu ana kadar kırmızıyla yazdığım bu ifadeyi bir değişken gibi ele aldım ve bunun değerini bulmaya çalışıyorum. Eksi 2 bölü eksi 2 1 etti. 6 bölü eksi 2 eksi 3 eder. Böylece x artı 10'un mutlak değeri eksi 3 olur. Durum ilginçleşti. Hemen pozitif olan mı, negatif olan mı diye düşünmeye başlayabilirsiniz. Ama hatırlayın mutlak değer her zaman pozitif olur. Sıfırın mutlak değerini alırsanız sıfır olur ama bunun dışındaki tüm sayıların mutlak değeri pozitiftir. Yani buradaki değer sıfıra eşit veya sıfırdan büyük olmak zorunda. Buraya x için hangi değeri koyduğumuz fark etmez. x için herhangi bir değer koyduğumuzda ve mutlak değerini aldığımızda sıfıra eşit veya sıfırdan büyük bir değere ulaşırız. Dolayısıyla kendisine 10 ekleyip mutlak değerini aldığımızda eksi 3'e ulaşabileceğimiz bir x sayısı yok. Burası çözümsüz, bu eşitliği gerçekleyen bir x olamaz. Bu kadar.